Ülke Sosyal Bilimler Sempozyumu'nun bugün ikinci günündeyiz. üründeyiz. Dokuzuncu oturum tasavvuf araştırmaları konusunda. Oturum başkanımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Kıymet Hocam Profesör Doktor Gülent Akkut. Kıymet Hocam buyrunuz hocam. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle kıymetli hazirunu ve bütün bizi takip edenleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Oku Okut Derneği'nin Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu 9. Oturum Tasavvuf Araştırmalarına herkes hoş geldi diyorum. Öncelikle böyle bir sempozyumu düzenlediği için Oku Okut Derneği ve Yönetim Kurulu Başkanı Kıymetli Hocamız Doktor Abdullah Demir Hocamıza teşekkür ediyorum. Cenab-ı daha da ziyadeleştirerek devam ettirsin inşallah. Bu tür faaliyetler öğrenci arkadaşlarımız için ve akademiye yeni adım atmaya çalışan insanlar için önemli bir tecrübe. Bu açıdan böyle değerlendirilmelidir. İnşallah bundan sonraki araştırmalar ve çalışmalar için daha da yapıcı, daha da geliştirici bir hale dönüşür. Çok fazla yani sözü uzatmadan sözü uzatmadan arkadaşlarımıza tek tek söz vereceğiz inşallah. Beş arkadaşımız gördüğüm kadarıyla olmalı olacak inşallah. İlk konuşmacımız, ilk tebliğcimiz Sema Bayar Havf ve Reca kavramlarının Ehyay-i Din eseri üzerindeki analizi Başlıklı tebliğini inşallah 15 dakika, en fazla 20 dakika çok sarkmadan bize tebliğini gerçekleştirecek. Gerçekleştirirken ilk önce kendinizi takdim ederseniz birkaç cümleyle seviniriz. Söz Sema Bayarda şu anda. buyur. Selamun hocam. Değerli oturum başkanım, hocalarım arkadaşlarım. Saygılarımı ve hürmetlerimi iletiyorum. Ben Sema Bayar. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temel İslam Bilimler Tasavvuf Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisiyim. Ağ vereceği kavramlarının İbnü'l-Arabi'nin eseri özelinde inşallah analiz, analizini yapmaya çalışacağım. Buyur. Kendinizi tanıttınız, devam ediniz. Buyurun. Hocam. İsmayit'ime yansıtmam gerek. Hı, tamam. Arkadaşım yapabilirsin. Tamam hocam. Yapabilirsin. Tam sayfada yapabilirsin. E, çalışmanın konusu İhya'yı Ulu Ümit'inde hal ve Reca kavramlarının incelenmesidir. Gazali hal ve recayı kulun kalbi hallerine göre değerlendirerek bu duyguların dengesinin insan üzerinde ruhi hallerine etkilerini açıklamıştır. Çalışmanın kapsamı sınırı İhyaü Ulum edildinde hafereca bölümüyle sınırlandırılmıştır. Hafereca kavramlarının Gazali'nin tasavvufi bakışı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın hipotezi ise hafereca kavramlarının Gazali'nin görüşleri doğrultusunda tespit ve analizinin yapılmasıdır. Çalışmanın gerekçesi günümüzde yaşanan olaylarda haf korku, reca, ümit duygusunun önemine binaen bu çalışmaya gerek duyulmuştur. Çalışmanın amacı ise Gazali'nin hav ve reca anlayışını İhyay-i Ulu Umiddin eseri özelinde analiz edilmiştir. İhyay-i Ulu Gazali'nin başta tasavvuf ve ahlak olmak üzere fıkıh, Kelam gibi ilimlere bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren önemli eseridir. Gazali, Hav ve Reca'yı şu şekilde anlatmıştır. Hav, beklenen, hoşa gitmeyen bir şey ise ve ondan dolayı da kalpte bir elem hasıl olursa buna Hav adı verilir. Reca'nın zıttının yes ve ümitsizlik olduğunu belirtmiştir. Reca ise beklenen şey, hoşa giden bir şey ve kalpte bir zevkle rahatlama meydana getirirse buna reca denilir diye belirtmiştir. Peki, haf mı, yoksa, haf mı daha üstün yoksa reca mı sorusuna, ekmek mi daha üstün yoksa su mu daha üstün sorusuna benzer. Eğer bir kimse aç ise ekmek onun için daha üstündür. Eğer bir kimse susuz ise su onun için daha üstündür. Eğer kulun ikisine ihtiyacı eşitse o zaman ikisi de eşittir. Çalışmanın önemi, insanların yaşam tarzlarını Gazali'nin hal vereceği bakış açısıyla tasavvuf pencereden bakmalarını sağlanmasıdır. Tasavvufun başlangıç, döner, döner, başlangıç günlerinden itibaren hak verecanın sufide bulunması gerekir. Bazı mutasavvuflar hal vereciği hal olarak kabul ederken, bazı mutasavvuflar da makam olarak kabul etmişlerdir. hak verecanın makam olarak kabul edilmesi, sağlıklı kalıcı olması gerektiği düşüncesinin sonucudur. E, Gazlalya, hak ve recai, kulun kalbi hallerine göre değerlendirerek bu duyguların bireyde dengeli bir şekilde bulunması gerektiğini belirtmiştir. Bu açıdan hak ve recai, bir kuşun iki kanadına benzetmiştir. Nasıl ki bir kuş diğer kanadı olmadan uçamazsa insanla daima bu iki hal üzere bulunmalıdır. Ona göre bu duygulardan birinin ağır basması, kulun dengesini bozacak ve kulluk yaşantısına zarar verecektir. Bu tespitin kaynağı olan Kur'an'da şöyle buyuruyor, De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edenleri buyurarak insanları aşırı korkulara karşı ümide yöneltmektedir. Gazali halk sahibi e, kişiyi toprağı hazırlayıp e, ekmeği el hale geldikten sonra güzel bir tohum ekendi ve sonra da güzel e, güzel bir bekleyen bir çiftçiyi kuru unutularla kendini olayan e, oyalayanlar ise çorak araziden ürün bekleyen ahmak kişilere benzedir. Gazali halk vereca'yı Allah'a yakın olanları güzel makamları uçuran iki kanat olarak ifade etmiştir. Gazali zaman ve şartları bağlı olarak biri yükselişe geçerken diğerinin aşağıya indiğini, bazen de bunun aksinin gerçekleştiğini korkuyla ümit arasında e, korkuyla ümit arası ifadesini bu iki nokta arasında gidip gelmek anlamına geldiğini belirtmiştir. Haf derecanelar birbirinin üstünü düşünmemes, kulda haf derecaneli eşit olması gerekir. Allah'ın azabının şiddetinin bilinmesi hafı meydana getirir. Onun affının ve rahmetinin genişliğini ve cennetteki mükafatın büyüklüğünü bilmek ise Reca'yı meydana getirir. Havf ve Reca'yı ulaştıran en önemli etkenlerden birisi de marifettir. Hafla günahlardan uzaklaşan kul, Reca ile istikametini düzelterek ibadetleri ve Allah'a yönelir. Havf tövbesinin sebebi, tövbesi Reca'nın sebebidir. Haf ve Reca'nın tek taraflı olması kulun dengesini bozar. Hafın şiddetlenmesi, Ümitsizliğe sevk ederek reca'yı yok eder. Recanın şiddetlenmesi ise akıbetten emin hale getirerek halfi yok eder. Bir konuda haklaşmak diğer konunun hiç gündeme gelmemesine veya eksik kalmasına sebep olur. Halk duygusu dengede olduğunda ise birey Allah'ın rızasını uygun yaşama çabasına destek olur. Kul reca duygusu ile de Allah'a ve onu razı edecek ibadetlere yönelir. Kul bu duygu ile Allah'a tövbe eder ve tövbesinin kabul olmasını umut eder. Recanın hakim olduğu kimse, nasıl olsa affedileceğim ümidiyle ibadetleri terk edebilir. Halkın hakim olduğu kimse ise affedilmeme endişesiyle kendisine, ailesine ve etrafındakilere zarar verecek şekilde aşırı ibadete yönelebilir. Bu durum bir takım ruhi hastalıklara da sebep olabilir. Aynı zamanda bunun psikolojik boyutuna da Burada biraz değmiş oluyoruz. Çalışmanın faydaları ise haf, korku, reca, ümit duygularının dengeli bir şekilde yönetilmesinde dinin özellikle de tasavvufun faydası vardır. İnsanı terbiye açısından, nefis terbiyesi açısından duygularını yönetmeyi öğrenebilen insanlar Allah'ın rızasına ulaşabilir. Çünkü burada biz haf ve recanın dengeli olmasına değiniyoruz. Aynı zamanda da insan pıtırt olarak günah işlemeye meyildedir. Yaptığı, hatalardan, yaptığı hataların sonucun sonunda suçluluk duygusuna bağlı olarak bir tedirginlik ve korku duyar ve bundan dolayı da başına biri musibet gelmesinden korkar. Bu da insanın fıtrat olarak olan bir sonucudur. Bu tasavvıflar korkunun fıtriği boyutu üzerinde durmuş ve yapılan araştırmaların ardından bunun insanın en temel ihtiyaçlarına olduğu sonucuna varmışlardır. Buna da birlikte bu duygunun boyutuyla insanda ortaya çıkması insanın hem psikolojisinde hem de sosyal hayatında sıkıntılara sebep olabileceği görüşüne de varılmıştır. Kim de korku hakim olur ve hayatına zarar verecek şekilde ibadete yönelirse ifrata yani aşırılığa yönelmiş olur. Kimde ümitsizlik hakim olur ve ibadeti hepten terk ederse o zaman da tecrüte düşer dinden uzaklaşmaya başlar. Reca korkan ve daralan kalplerin ferahlamasını sağlar. Ve hafın insan sağlığına vereceği zararları da engelleyerek akıl ve ruh sağlığını korur. Reca'dan yoksun olan haf duygusu, endişe, çaresizlik ve umutsuzdan sürükleyerek kişinin dengesini bozar. Affedilebileceği bilgisi ise umutsuz ve çaresiz bir korkuyu, ümit var bir endişe haline getirir. Kur'an'da ise göğü Allah yükseltti ve mizanı, dengeyi o koydu. Ayetinde burada bir dengeden bahsediliyor. Aynı şekilde de hiç şüphesiz hafta ve kavramları içinde bu denge geçerlidir. Öyle ki bir dengede tutulmayan korkular uyum sağlayıcı ve uyum bozucu da olabilir. Dikkate artırabilir veya azaltabilir. Yalnızca işler kötü gittiğinde değil, bir şeyler değiştiğinde, beklenmedik şeylerin olduğunda veya her şeyin yolunda olduğu bir zamanda da ortaya çıkabilir. Bu duygular şiddetli olduğunda insanın bütün faaliyetlerini engelleyen huzursuzluk, tedirginlik halini alabilir ve tedaviyi de gerektirebilir. Halk duygusunun psikolojik açıdan da bakıldığında insan varlığını ve ruhunu tehdit eden tehlikelere karşı gösterilen tepki şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda korku insanın varlığının devamı için gerekli gözükmektedir. Korku duygusu olmadığı takdirde insanın sağlıklı bir hayat sürmesi de mümkün değildir. Ee, İnsan da korku duygusu olmazsa bu sefer de e, ibadetlerden tamamen kendini çekip tamamen dünyayla hemhal olmaya başlar. Yine bu durumda da bir dengesizlik insanın dünyaya e, asıl gönderilme nedenini unutması sebebi ortaya çıkar. Kur'an'da ise hak ve reca duygusunun dengeleyici bir unsur olarak pek çok yerde allah Teala'nın rahmetine, merhametine, lütfuna, keremine, affına ve ahirete onunla buluşmayı ümit etmenin önemini vurgu yapar. Bu anlamda ümitli olan ve beklentisi bulunanlar övülür. İşte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar, Allah affedici ve merhametlidir. Çalışmamızın yöntemi ise şahıs üzerine derinleşme, literatür taraması ve nitel araştırma yöntemidir. Çalışmamızın sonucunda ise hap derecanın dengesi sağlandığında kişi yaşantısını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilir. Terazinin iki kefesi ve kuşun iki kanadı gibi dengeli olması kulun doğru istikamette gitmesini sağlar. Bu uyumu sağladıktan sonra da kul makamlara ulaşabilir. Gazali'ye göre hap derecanın dengeli olması durumunda kul ilahi rızaya ulaşacağı sonucu çıkarılmıştır. Burada biz sonuç olarak e, Gazali'nin insan yani yaratılmasındaki insan yaratılışı olarak bir denge unsurudur. Biz yaratıldığımızda da ne bu dünyaya ne de ahirete tamamen e, kendimizi adamla beklenilmez. Dünyadaki hayatımıza da yaşamızı tündürmeliyiz. Ahirete de bu e, ahirete de Allah-u ibadet etmeliyiz. Burada da bir denge var. Gazali de hafverecâ dengesinde aynı bu şekilde belirtip e, bizdeki bu denginin sağlanmamız gerektiğini söyler. Eğer ki bu denge sağlanmazsa kişi psikolojik olarak sıkıntı yaşar ve aynı zamanda psikolojisi bozulduğunda yaşam da sürdüremeyecek hale gelir ve e, hayatındaki daha ciddi boyutta sıkıntılar yaşar. E, ben kiminle bu şekilde tamamlıyorum. E, katkılarından dolayı değerli danışman hocam Bülent Okat'a çok teşekkür ed ediyorum. Sempozyumu hazırlayan değerli hocalarım, ve siz değerli arkadaşlarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Sema Hanım, Sema Bayar öğrencimiz aynı zamanda. Kısaca tabii daha birkaç dakikan daha vardı. Biraz daha özet geçti. Anlaşıldığı kadarıyla İmam-ı hav ve reca kavramına bakışı zaten literatürde genel anlamda kabul gördüğü şekliyle bu anlamda yani bir Müslüman bir Müslüman e, imanını e, bu iki kavram üzerinde ne yapar inşa etmeye çalışır bir taraftan ümit bir taraftan korku arasında bir dengede tutarak inşallah yaşar diyoruz teşekkür ediyoruz e, sema eee bayağı arkadaşlık kapatabiliriz. Evet. Bunu kapatabiliriz. Şunu evet kapat